STM bir firması biliyorsunuz. Biz her zaman onu vurgulamaya çalışıyoruz. Özellikle ileri teknoloji isteyen, geleceğin konularını hiçbir zaman yatırım yapmaktan da korkmayan gözü kara bir firmayız. Dolanan mühimmatler konusunda da kargo ile başladı hikayemiz. 2015-2016'daki aslında Türk Sağlık Kuvveti'nin ihtiyacının STM'ye yansıması sonrasında bir ürün geliştirmemiz lazımdı. Kargo 2018'den beri envanterde Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından çok farklı alanlarda, platformlarda kullanıldı ve artık gerçek anlamda kombat prubunu olarak adlandırılan kendini sağda ispatlamış bir ürün haline geldi. Oradan biz Alpogo'ya başladık, sabit kanat ürünü. Alpogo, hep şöyle yorumlarda bazen sosyal medyada da görüyorum, ya Alpogo çok küçük, çok tesis tirsiz fendi. Aslında ki yapmak çok çok daha zor bazen bazı şeylerin ama Alpab'ın özelliği de çok daha farklı. Hafifliği çok önemliydi. Hani özellikle bir bu sağanında hani askerimizi kurtarmak açısından çok kritik rolleri vardı. Togan olsun, Boygo olsun çok farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Oyunlarımız da zaten. Mühendislik firması olmamız başta özellikle vurguladım. Çünkü bunların hepsini biz yeni tecrübeler kazandık, yeni şeyler öğrendik. Ama amacımız hiçbir zaman onlarda kalmak değil zaten. Sürekli daha iyiye daha yeni ilerleyebilmek. O anlamda Alpogut bizim için çok kritik bir ürün. STM'nin dolanan mühimmat konusunda, yapay zeka konusunda, görüntü işleme konusunda çok ciddi birikimleri oluştu. Ama bir taraftan bizde eksik olan tarafta özellikle mühimmat kısımları veya işte hani füze teknolojileri gibi. O anlamda Roketsan'ımızla yapabileceğimiz bir iş birliği bize yani çok fazla katkı sağlayacağı ortada zaten. Alpogut'la beraber başladık inşallah Roketsan'la. Ama iş, amacımız onunla kalmak değil. Hani bu alandaki ihtiyaçları Roketsan'la beraber de çalışarak onlarla ile beraberlerde beraberde bir ürün ailesi şeklinde devam etmek istiyoruz. Buradan benim anladığım başlangıç modeli belki şu an gördüğümüz ama bu biraz herhalde büyüyecek, farklı görevlere, farklı başlıklar. Siz de zaten girdiğiniz bir sektörü büyütüyorsunuz, genişletiyorsunuz. Böyle bu ürün ailesi nereye gidiyor, niye bu soruyu soruyorum? Malum Ukrayna Savaşı'nda gerçekten oyun değiştiren TB2 arkasından Rusya'nın İran'dan aldığı kamikaze dronlar. Bu konuda da sanıyorum dünyada önemli bir talep var. Ya hepimiz farkındayız sanırım. Hani son yıllardaki savaş alanlarında görüyoruz ki insansız sistemlerin rolü giderek daha fazla artıyor. Yani bunun başında bir hepimiz tabii ki zaten olarak yaptığımız her işte de en büyük motivasyonumuz yaptığımız ürünle, hizmetle bir Mehmetçimizin burnunun bile kanamasını engellersek ne mutlu bize diye bakıyoruz. O anlamda insan sistemlerinin çok büyük avantajı var. İnsan sistemlerin en büyük avantajlarından bir tanesi de maliyet etkin olması. İçin işte insan faktörü girdiğinde çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle hava platformlarında, diğer alanlarda. Ama insansız işte hani mühimmat konusunda konuşacak olursak çok daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Riske edebileceğiniz şeylere göre çok büyük fiyat avantajı var. Örnek vereyim hani bir sihanız var, bir uçağınız, bir helikopteriniz var. Onunla bir operasyon yapmak durumundasınız ama özellikle hava savunma unsurlarına karşı onları o sokup riske atmak yerine bir dolanan mühimmat gönderip hani çok çok ucuz maliyeti ki tehdit oluşturan sistemden bile çok daha ucuz maliyeti. Onu tespit ettiğiniz anda da imha edebilecek bir yeteneğiniz de olacak. O anlamda bu dolanan mühimmatlar, insansız sistem, Giderek çok çok daha fazla önem kazanmaya devam edecek. Buradan biraz program yol haritası hakkında konuşmak istiyorum. Öncelik herhalde biraz daha insansız hava araçlarından atım testleri başlaması ama güzel bir animasyon video yaptırmışsınız. Burada da kara araçlarından da bir atış herhalde olacak. İlk etapta nasıl başlar? Ne zaman ilk atışı görürüz? Nasıl bir mühendislik takvimi içerisinde olacaksınız? Planlarımız şu şekilde hani sizin de belirttiğiniz gibi ilk olarak İHA'lardan, ilk hedefimiz Akıncı'dan başlamak. Hava platformlarından bırakmayı planlıyoruz. Daha sonrasında karadan fırlatma. Bir sonra aşamada deniz sistemlerine entegrasyon olacak. İnsanlı, insansız gemilerimiz biliyorsunuz STM olarak bizim deniz alanında da çok önemli projelerimiz, ürünlerimiz var. Onlara entegre ettiğimizde de çok ciddi avantaj sağlayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü 60 kilometre menzil az değil. Gemilerdeki hani toplanım menzillerini düşündüğünüzde çok çok daha uzun bir menzil oluyor. Yol artıbımız biraz zorlu. Kendimize hedefi biraz sıkı koymaya çalıştık. İnşallah 2023'ün hani ilk yarısı sonlarına kadar en geç hani ilk uçuşu yapmak istiyoruz Alpogoda. Kolay bir proje Değil. Teknoloji yoğun bir proje. Çok üstün özellikleri var anlattığımız gibi. Ama biz iki ekip çok uyumlu çalışıyor şu anda. Rukesan ve STM ekibi. Ve arkadaşlarımız kendi kendilerini zorlayarak mümkün olan en kısa sürede bu ürünü ortaya çıkartmak istiyoruz. Alpagut'la ilgili son sonunda şu olacak. Ben ilk videoyu paylaştım. Siz tören yaptınız. Arkasından video biraz anlattım. Dilim döndüğünce izleyicilerimiz sormuş. Arkasındaki motor elektrikli mi hemen sizde yakalamışken ne özelliğe sahip belki muhtemel geliştireceksiniz bunu. Biraz da o bilgiyi alalım. Arkasındaki motor elektrikli şu anda. Elektrikli ve pervane ile ilerleyebilecek bir motor. İnşallah ileride hani jet motoru gibi, benzinli motorlar gibi işte farklı menzillere sahip, farklı özelliklere sahip ürünlerde olacak ama şu anki elektrikli motor. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.